Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yılbaşı için hediye önerilerimizi bu videoda bulacaksınız. Şimdi hemen yanımda görüyorsunuz zaten klavyeler, fareler, mouse'lar, her tarafta uçuşuyor, kulaklıklar vesaire var. Arkamda da bir sürü farklı farklı model var. Mediamarkt mağazasına geldik ve bu mağazanın içinde sizler için tercih edebileceğiniz en iyi yılbaşı hediyelerini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi yanımda bir klavye var. Bu hem oyun için kullanılabilecek hem de normal hayatınızda da işlerinizde de vesaire de kullanılabilecek güzel bir bilgisayar klavyesi. İsterseniz dizisi bilgisayara bağlayabilirsiniz. İstersen Masaüstü bilgisayarları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunun dışında da birçok farklı model var. Burada biz bir tane gösteriyoruz ama MediaMarkt mağazasına geldiğiniz zaman onlarca farklı klavye çeşidini kablolu, kablosuz, ışıklandırmalı, ışıklandırmasız birçok farklı klavye çeşidini yine mağazalarda bulabilirsiniz. Benzer şekilde kulaklığımız da bu şekilde. Bu birazcık oyun kulaklığı ama oyun dışında da kullanabilirsiniz. Ve bunun gibi farklı birçok özellikte aydınlatmalı ya da aydınlatmasız, RGB aydınlatmalı ya da farklı özellikleri olan titreşim özellikleri olan kulaklıklarda da yine Mediamarkt mağazanında bulmanız mümkün ve arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza bu tarz böyle küçük ufak tefek hediyelerle en azından yılbaşında bir mutluluk da sağlamış olursunuz. Fareye de bakalım. Farenin de farklı varyasyonları var. Burada biz Logitech fareyi gösteriyorum ama ben farklı fare modellerini ki buradaki kablolu ama kablosuz fare modellerinin birçok modelinde yine gerek buradaki Mediamarkt mağazasında veya internet sitesinde de bulmanız mümkün. Yılbaşı için hediye önerilerimizden bir tanesi yine teknolojik bir ürün tablet bilgisayarlar. Biliyorsunuz tablet bilgisayarları özellikle böyle bir şey izlemek için video izlemek, internette dolaşmak için kullanıyoruz ve sevdiklerimizi alabileceğimiz güzel hediyelerden bir tanesi de bu tablet bilgisayarlar. Tabii ki farklı özelliklere sahip birçok tablet bilgisayar var. Ee, çok düşük rakamlardan başlayan tablet bilgisayarlar olduğu gibi kalemli ve özel ekranları olan büyük ekranlı tablet bilgisayarlarda var piyasada ve bunları da yine Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt internet sitesinde bulup satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunların önemli özelliklerinden bir tanesi de biliyorsunuz neredeyse bilgisayar kadar güçlü olmaları ve özellikle de çok fazla böyle bir input yapmıyorsanız ve çok fazla da bir üretkenlik anlamında kullanmıyorsanız tablet bilgisayarların fazlasıyla yeterli olacağını da söyleyebiliriz. Özellikle tablet bilgisayarları eba gibi hani eğitim amaçlı da kullanmak mümkün olacağı için bu tarz ihtiyaçları olanlara da hediye vermek istediğiniz zaman tablet bilgisayarlarda göz ardı etmemenizi öneriyorum. Yılbaşında hediye olarak sevdiklerimize verebileceğimiz bir diğer ürün ise kablosuz elektrikli süpürgeler. Şimdi tabii ki farklı farklı özellikler olan birçok kablosuz elektrikli süpürge var ama bunları eşimize, annemize veya bir akrabamıza hediye olarak da verebiliriz çünkü özellikle ev temizliğinde çok işe yarıyorlar. Kabloları da olmadığı için hani ayağımızın altında böyle kablolar, elektrik kabloları şunlarla bunlarla uğraşmadan temizliği gerçekleştirebiliyoruz. Aklınızda olsun teknoloji dışında Yeni teknolojik bir ürün belki ama teknoloji dışında bir alanda da hediye almak isterseniz kablosu elektrikli süpürgeleri unutmamanızı öneriyorum. Bir diğer yılbaşı hediyesi önerimiz ise kahve makinesi. Tabii ki bizim şu anda yanında durduğumuz ürün bir klasik bir kahve makinesi değil. Filtre kahve makinesi. Farklı farklı özellikleri de var ama siz isterseniz hemen şu tarafta da görebileceğiniz gibi farklı türden de kahve makinelerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Türk kahvesi yapabiliyor. Bunlar ise daha çok bildiğimiz gibi filtre kahve üzerine özdeşleşmiş makineler. Siz de eğer sevdiklerinizi böyle yılbaşında mutlu etmek istiyorsanız gerek Türk kahvesi gerekse filtre kahve makinelerinden birini hediye alarak onları mutlu edebilirsiniz. Yani i̇lla da sevdi, sevdiğiniz birini almanız şart değil. Kendinize de bir hediye olarak bu tarz bir ürünü de alıp kahve keyfini yılbaşında devam ettirebilirsiniz. Elbette yılbaşı hediyesi ve teknolojik ürün dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey hepimizin muhtemelen akıllı cep telefonu. Birçok farklı cep telefonu var tabi ki. Fiyatlar da değişiyor. 2000 liradan başlayıp, 20 bin, 30 bin, 40 bin liraya kadar hatta çıkan fiyatlarda da cep telefonları bulunuyor. Özelliklerine göre, fonksiyonlarına göre bu telefonlardan bir tanesinde eşinize, arkadaşınıza ya da annenize, babanıza da alıp hediye edebilirsiniz. Bu da başında aslında güzel hediyelerden bir tanesi cep telefonları. Tabii ki burada önemli olan şey şu, bu tarz bir ürünü tercih edecek veya bu tarz bir hediyeyi bekleyen kişinin beklentileri önemli. Ne istiyor? Telefonu nerede kullanacak? Nasıl kullanacak? Siz de buna göre bir hediyeyi alıp o kişiye hediye edebilirsiniz. Hatta kendinize de alabilirsiniz. Bir diğer yılbaşı hediye önerimizde cep telefonu oluyor arkadaşlar. Bir diğer hediye önerimiz ise akıllı saatler. Biliyorsunuz farklı farklı kategorilerde akıllı saatler var. Hatta akıllı bileklikler de var biliyorsunuz. Saat benzeri olup ama tam anlamıyla saat olmayan yine sağlık egzersizlerini takip edebildiğimiz akıllı bileklikler de var. Onlardan da bütçenize uygun olarak ya da etrafınızdaki sevdiklerinizin ihtiyaçlarına uygun olarak bir yılbaşı hediyesi olarak da alıp onu da hediye edebilirsiniz. Tabii ki söylediğim gibi çok farklı saat çeşitleri de var. İşte bileklik olarak da kullanılanları var e, akıllı saat. Saat olarak da kullanılabilenleri var. Saatlerde ve bilekliklerde fiyatların 300-400 TL'den başlayıp 4.000-5.000-6.000 TL'lere kadar çıktığında belirtelim. Bu ürünlerden bir tanesinde yine ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde alıp istediklerinizi hediye edebilirsiniz. Bu arada önemli bir not söyleyeyim. Bu akıllı saat ve bilekliklerde kadınlara özel çözümler de var. Eğer gerek renk anlamında gerekse tasarım anlamında kadınlara özel üretilmiş saat ve bilekliklerin olduğunu belirteyim. Eğer bu tarz bir hediye alacaksanız buna uygun seç yapabileceğinizin özellikle altını çizmek isterim yılbaşı hediyelerinde alabileceğimiz bir diğer ürün hemen şu anda elime tutmuş olduğum kablosuz kulaklıklar. Genelde bu ürünlere TWS dediğimiz True Wireless Stereo olarak tabir ediliyor bu ürünler. Ve bunlar böyle kulağımızın içine girerek kullanabildiğimiz müzik dinlerken, film izlerken hatta oyun oynarken bile kullanabildiğimiz kulaklıklar. Genelde telefonla kullanılıyor ama isterseniz tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla da bluetooth özelliği olanlardan bahsediyorum tabii ki. Bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklıkların farklı varyasyonları da var. Kablolu olanları da var birbirine bağlı olan ama daha çok eski tasarımlarda böyle kaldı. Artık yeni nesil kablosuz kulaklıklar bu şekilde tamamen kablosuz olarak kullanılabiliyor. Ve yılbaşında da sevdiklerinizi alabileceğiniz güzel bir hediye olarak karşımıza çıkıyor bu TWS Bluetooth kulaklıklar. Evet, az önce yılbaşı hediyelerinde kablosuz kulaklık dedim ama kablosuz olarak kullanılabilecek farklı kulaklık tipleri de var. Biraz da onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela burada görmüş olduğumuz şu şekilde kulaküstü dediğimiz modeller de var. Bu kulaküstü modeller de yine Bluetooth olarak kullanılabiliyor. Ve Bluetooth teknolojisi yardımıyla başta telefon olmak üzere tablet ve dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlarda bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar özellikle böyle yolculuk sırasında, uçak yolculuklarında, seyahat ettik, ettiğiniz zamanlarda, ya da şehir içinde yaptığınız ufak tefek yolculuklarda hem dış gürültüyü daha az alması hem de daha büyük bir konfor sunması anlamında kulak içi olanlara göre biraz daha avantaj sunuyor. Bunun da altını çizeyim eğer yılbaşında bu tarz bir hediye almayı planlıyorsunuz bu şekilde bir kulaklık alarak da sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere yılbaşında sevdiklerinizi alabileceğiniz en iyi hediyeleri anlatmaya çalıştık. Elbette çok daha farklı. Hediye seçeneklerini de yine Mediamak mağazalarında bulabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alana takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.